Serinin bu üçüncü ve son bölümünde terör saldırıları altında kalan ülkenin kontrolünü kaybeden, darbeyle iktidardan düşme noktasına gelen ve bu tramvalar sonrası benliğini tamamen kaybetmiş AK Parti'ye bakıyoruz. Hadi gelin ülkenin tarihine damgasını vuran partinin Avrupa'nın soğuk saraylarından Anadolu'nun sıcak bozkırlarına uzanan hikayesine bakalım. Parti iktidarının 13. yılına girerken bir yandan eski müttefiki Fethullahçılarla savaşıyor, diğer yandan eski devletle barışmaya çalışıyordu. Demokratik söylemlerin çoğunu bir kenara bırakmıştı. Kuruluşundaki isimlerle de yollarını ayırıyordu. Erdoğan tüm gücü kendisinde topluyordu. Lakin Başbakan Davutoğlu Çetin Ceviz çıktı. Erdoğan'ın müsteşarı rolünü oynamamakta kararlıydı. 2015'in ilk günlerinde ajandasından ilk maddesini çıkardı. Şeffaflık yasa tasarısını açıkladı. Artık yolsuzluğa neşter vurulması gerektiğini düşünüyordu. Ama Erdoğan bu tasarıyı engelledi. Böylelikle parti içerisinde başıboş iş yapanlar rahat bir nefes aldı. Ancak partinin yolsuzlukla mücadele iddiasında altı tamamen boşalmış oldu. Davutoğlu Erdoğan gerginliği daha da sertleşecek ve açık çatışmaya dönecekti. Lakin gündemin değişmeyen maddesi çözüm süreciydi. 2015 yılının 28 Şubat'ında HDP'li ve AK Partili heyetler Dolmabahçe'de buluştu. Bu toplantıdan ortak bir bildiri çıktı ve çözüm sürecinde önemli bir eşik daha geçirdi derken HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş Erdoğan'a hedef aldı. Seni başkan yap diyordu. Erdoğan'ın çok istediği sistem değişikliğine büyük bir saldırı gelmişti. Cumhurbaşkanı artık süreci taşımak istemiyordu. Böylelikle çözüm sürecinin ipi çekilmiş oldu. Martın sonunda iç güvenlik paketi protestolar eşliğinde meclisten geçiyor, polise yargı kararı olmadan 48 saate kadar gözaltı ve telefonla dinleme hakkı gibi geniş yetkiler tanınıyordu. Ak Parti yaklaşmakta olan fırtınanın kokusunu almış cephesini tahkim ediyordu. Mart bitmeden iki DSKPC'li İstanbul İstanbul Adalet Sarayı'na girip savcı Mehmet Kiraz'ı öldürüyor, seçimlere iki gün kala HDP'nin Diyarbakır mitingi bombalanıyor, HDP ve muhalefet olayın faili olarak Erdoğan'ı gösteriyordu. 7 Haziran'da sandıklar açılınca AK Partililer şokya oldular. İlk kez tek başlarının etkiler olamıyorlardı. Bunu Türkiye'yi kasıp kavuracak bir terör fırtınası izledi. 20 Temmuz'da Suruç'ta patlayan bomba, 32 gencin ölümüne yol açtı. Hemen ertesinde Şanlıurfa'da iki polis uykularında şehit edildi. Aynı gün bu saldırının sorumluluğunun PKK'da olduğunu duyurdu. Birkaç gün sonra Kandil'den yapılan açıklamada örgüt eylemin sorumluluğunu reddediyordu. Ne olduysa olmuştu. Can çekişen çözüm süreci tamamen sona erdi. Aynı aylarda ülkede hükümet kurulamıyordu. Başbakan Davutoğlu koalisyon görüşmeleri yaparken Erdoğan koalisyona açıktan karşı çıkıyor, ülke boşlukta savruluyordu. Eylül gelmeden seçimlerin yeniden yapılması kararlaştırıldı. Bu arada yeni bir ittifakın tohumları 8-9 Eylül'de sokaklarda dağıtılmaya başlandı. MHP'nin önderliğinde AK Parti'nin desteğiyle demokratik eylemler olarak başlayan terörü lanetleme yürüyüşleri HDP örgüt binalarını yakmayla sonuçlandı. 11 ay önce doğudaki ayaklanmalara bir cevap niteliği taşıyan bu olayları 10 Ekim'de patlayan iki bomba bir üst kademeye çıkarıyordu. Barış mitingi için Ankara garının önünde toplanan kalabalığın arasına sızan iki terörist ardarda kendilerini patlatıyor, ülke tarihinin en büyük terör saldırısına imza atıyorlardı. Kamuoyunda polislerin haberdar olduğu için patlama bölgesinden ayrıldığı iddiaları havada uçuşuyordu. Hükümet ise ülkenin büyük bir saldırı altında olduğunu, IŞİD, Daesh, Fethullahçılar ve PKK'nın ortaklaşa hareket ettiğini ilan ediyordu. O günlerde hiç kimse birbirini duymuyordu. Herkes 1 Kasım seçimlerine kitlenmişti. Türk halkı tam anlamıyla korkmuş, 4 ay içerisinde sadece istikrar için yüzünü AK Parti'ye dönmüştü. AK Parti 1 Kasım'da yeniden tek başına iktidar oldu. Yalnız bu seçimle birlikte, AK Partideki yaprak dökümü hızlandı. Davutoğlu'nun tüm çabalarına rağmen son yıllarda Erdoğan ile anlaşamayan ekonominin kaptanı Ali Babacan ilk kez bakan olamamıştı. Ekonomide Babacan'ın yokluğu çokça hissedilecekti. Eski yol arkadaşları ile yollarını ayıran Erdoğan, ailesinden isimleri parlatıyor, tek isteğinin güven olduğunu haykırıyordu. Yeni hükümet de terör saldırılarını durduramadı. Terör, 2016'nın ilk aylarında ülkenin kalbini vurmaya başladı. Güvenlik sistemi neredeyse çökmüştü. Bu saldırıların ardından, Eski refleksler yeniden hareketlendi. Ülkenin dolu dizgin darbeye doğru koştuğuna dair dedikodular aldı başını gitti. Bu söylentileriyle de AK Parti'ye sinyal veriyordu. Mart'ın son günü Genelkurmay yaptığı bir açıklama ile bu söylentilere son verdi. Emir komuta hiyerarşisi içinde davranmayan oluşum ve harekete taviz verilmesi söz konusu değildir denildi. Parti de son kozunu görmüş, buyur gel demişti. AK Parti bir yandan son darbeye hazırlık yapıyor, bir yandan da içi kaynıyordu. Partiden uzaklaştırılan son isim, ülkenin seçilen son başbakanı Ahmet Davutoğlu oldu. Erdoğan'la güç savaşına giren Davutoğlu, pelikan dosyası adı verilen bir yazı ile hedefe kondu ve Erdoğan istifasını istedi. AK Parti'de artık farklı görüşlere, seslere yer yoktu. Parti sıkı sıkıya içine kapanmış birlik görüntüsü veriyordu. Partilerin kaybedeceği çok şey vardı. Koca bir iktidar ve inanılmaz imkanlara kavuşmuşlardı. Kaybetmeyi göze alamıyorlar, reisleri ne derse emir terakki ediyorlardı. Ancak AK Parti itiraz ettiklerine dönüştü. Partiye davası uğruna hareket eden insanlar yerine çıkarları için girenler hakim olmaya başladı. Bunlar kolay yolu bulmuş, sadece yukarıdan gelen söylemleri eko vererek yükseltiyorlardı. Kadrolar fakirleşince parti daha da saldırganlaştı. Siyasi söylem üretmek yerine tabiri caizse trolleşen isimler partide yükselmeye başladı. Bu fakirleşme ülkedeki toz duman dağılınca kendini daha çok belli edecekti. Bu ortamda Erdoğan hiç risk alamayacak. 22 Mayıs'ta ikinci Olağanüstü Kongre'de Bineli Yıldırım partinin başkanı seçildi ve son başbakan oldu. Haziran'ın sonunda terör ülkenin dünyaya açılan kapısı Atatürk Havalimanı'na vurdu. Ülke istikrar istedikçe yönetilemez hale gelmişti. Terör hedefine çok yaklaşmıştı. Gittikçe artan saldırı dalgası 15 Temmuz'da darbeye evrildi. 15 Temmuz'u 16 Temmuz'a bağlayan gece ülkenin caddelerine tanklar, hava sahasına savaş jetleri hakimdi. AK Parti hükümeti önce bekledi. İzlediğiniz Gözlemledi. Düşmanını tarttı. Ardından harekete geçti. Gece yarısı Erdoğan halkı sokağa çağırdı. Ardından eskisiyle yenisiyle tüm AK Partililer birleşti. Demokrasi söylemi o gece yeniden ülkeye dönmüştü. Eski devletin aktörlerinin de desteğiyle darbe girişimi bastırıldı. Parti iktidarını son anda kurtarmıştı. 15 Temmuz'la birlikte parti ve devlet artık birbirine geçmeye başlayacak ve kendini korumaya alacaktı. Devletin kendini korumaya alması Fil'in züccaciye dükkanına girmesini. Gibiydi. Darbe girişimini eniştesinden öğrendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı ilk olarak idam cezasını gündeme getirerek yeni kalkışmaları engellemeye çalıştı. 21 Temmuz'da da o hali ilan etti. O hali ve idam cezasını kaldıran AK Parti'ydi. Şimdi ikisinde savunmak zorunda kalacak kadar güvensizdi. Kanun hükmünde kararnameler ile Fethullahçılarla birlikte muhalif veya hoşlanılmayan kim varsa devlet kadrolarından uzaklaştırılıyordu. Koca ülkenin tüm işleri külliyeden yürütülüyordu. Devlet sistemi tıkanmak üzereydi. Ağustos'un 24'ünde Fırat Kalkanı operasyonu ile hem Suriye'de PKK koridorunu engelliyor, hem de dosta düşmana Türk ordusunun ayakta olduğunu ilan ediyordu. 31 Ekim'de Cumhuriyet gazetesi yazar ve yöneticileri tutuklanıyor, bir haftayı bulmadan HDP'nin eş genel başkanları hapse gönderiliyordu. Bu arada MHP lideri Devlet Bahçeli başkanlık sistemine yeşil ışık yakmış, Parti ve Erdoğan 15 Temmuz zaferinin rüzgarıyla referanduma koşuyordu. Bu rüzgar Temmuz'dan Nisan'a hiç hız kesmedi. 16 Nisan günü ülke yeniden ortasından ikiye bölündü. AK Parti ve MHP bir yanda geri kalan herkes karşısındaydı. Kazanan 1.379.000 farkla kıl payı ile Erdoğan oldu. Artık resmi olarak da ülkenin tek ve en yetkili kişisi oydu. Eski devleti hizaya getirmiş, liberalleri susturmuş, Fethullahçılarla savaşmış ve kazanmış, parti içindeki çatlak sesleri pasifize etmiş, HDP'yi felç etmiş, CHP'yi kontrolde tutuyordu. Tüm güç. Ondaydı. Ülke referandumdaki kıl payı fark nedeniyle sistem tartışmalarından bir türlü çıkamıyor, Erdoğan yeni sistemi muhalefete kabul ettiremiyordu. Başkanlık sisteminin sağlaması için ülkenin önünde iki seçim daha vardı. Önce Cumhurbaşkanlığı, ardından da yerel seçimler. Erdoğan yerel seçim startını hemen verdi. Partisindeki metal yorgunluğundan bahsedip, İstanbul, Ankara, Balıkesir gibi büyük şehirlerdeki belediye başkanlarını istifaya zorladı. Belediye başkanları da ağlayarak istifa. Verdi. Bu olay partideki tabanın desteğiyle yükselme geleneğini kesti attı. Artık partide yükselmenin tek yolu Beştepe'den geçiyordu. Kimse delegeyle tabanla uğraşmıyor, tüm işlerini külliyeden çözmeye çalışıyordu. 2018'in ilk ayında Türkiye, Suriye'ye ikinci operasyonunu başlattı. Afrin'e yapılan bu harekatla PKK koridoru iyice zora girdi. Ancak birbiri ardına devam eden operasyonlar nedeniyle muhalefet sesini çıkaramıyordu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine 3 ay kala ülkenin en büyük medya gruplarından olan Erdoğan'ın uzun yıllar başını ağrıtan Doğan Medya el değiştirdi. Böylelikle ülkede ana akım medya tamamen bitirilmiş oldu. AK Parti'nin hataları neredeyse hiç seslendirilmiyor, halkın sesi partinin üst kademelerine ulaşamıyordu. Bu ortamda gidilen seçimlerde Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Mecliste ise çoğunluğa MHP'nin desteğiyle ulaşabildi. MHP'nin bu sayıca küçük ama etkili desteği partinin siyasi söylemini tamamen kilitledi. Parti tarihinde ilk defa milliyetçi söyleme mecbur kaldı. MHP'de devletin imkanlarından yararlanmaya başladı. Böylece iki parti göbeklerinden birbirine bağlanmış oldu. İkili zaferlerini 26 Ağustos'ta Ahlat'ta kutladılar. Ahlat'ta Türklerin Anadolu'yu kazandığı savaşın yapıldığı yerde dosta düşmana birlikteliklerini ilan ediyorlardı. Buranın seçilmesinin nedeni de açıktı. İkili ülkenin bölünmeye Türklerin Anadolu'dan atılmaya çalışıldığını iddia ediyordu. Yani 2013'te başlattığı söylemini artık devam ettiriyordu. Bunu ABD ile girişilen resleşmeler izledi. İki ülke arasındaki gergin ilişkiler karşılıklı yaptırım açıklamaya kadar yükseldi. O ay Türk Lirası dolar karşısında eriyip gitti. Ülkenin ekonomisi neredeyse çökmek üzereydi. Uzun yıllardır darbe girişimleri, ayaklanmalar, operasyonlar derken ekonomi başıboş bırakılmıştı. Muhalefet, AK Parti'yi ayakta tutan en büyük kozunun ekonomi olduğunu biliyordu. Şimdi Mart 2019 yerel seçimlerine kadar ekonomi üzerinden iktidarı vuracaktı. İktidar ise sıcak parayla ekonomiyi destekleyemeyecekti. Zira Türkiye'nin düşmanları söylemeyi buna izin vermiyordu. Ama başka yapacak bir şeyleri de kalmamıştı. Seçim yaklaştıkça ekonomide alarm zilleri çalmaya başladı. Bu durum seçim anketlerine de yansıdı. Durum parti için hiç iyi değildi. Ancak Erdoğan'ın ve AK Parti'nin hareket imkanı kalmamıştı. Ne yeni bir söylem üretebildi ne de tanzim sıralarını açıklayabildi. Anketler partinin büyük şehirleri kaybedeceğini gösterdiği anda parti ve devlet tüm imkanlarıyla negatif söylemlere sarıldı. Çıtayı ne kadar yükseltirlerse o kadar başarılı olacaklarını düşünüyorlardı. Muhalif kim varsa hiç tereddütsüz PKK'lı ilan edilmeye başlandı. Ancak koca devletin sınırsız imkanları devasa medyanın büyük gücü para etmiyordu. Halk ne terör ...ne de Fethullahçı tehlikesi görüyordu. Sonuçlar değişmeyince Erdoğan kendisini ortaya koydu. Seçmeniyle arasındaki özel bağ güvendi. O da olmadı. 31 Mart gecesi parti öyle bir hezimet yaşadı ki... ...sonuçları kabullenemedi bile. Şimdi Erdoğan'ın bir karar vermesi gerekiyordu. İsterse seçimi kabul etmeyebilirdi... ...ya da tekrarını isteyebilirdi. O geceki balkon konuşmasında bu sonuçları kabul etmiş gibi görünüyordu. Ancak parti kadrolarının kaybedeceği o kadar çok şey vardı ki... ...tek bir ağızdan... Erdoğan'ı ikna etmeye çalıştılar. Erdoğan bu kumarın sonuçlarının ağır olacağını biliyordu. Zira bu zamana kadar meşruiyetinin tek kaynağı hattı. Şimdi seçimleri tekrarlarsa kendi meşruiyetini sorgulamış olacaktı. Bu riski aldı. Ve yeniden seçime yeşil ışık yaktı. Parti hiçbir şey olmadıysa mutlaka bir şeyler oldu söylemiyle İstanbul'u seçime götürdü. İkinci seçime giderken bu sefer söylemlerini değiştirmeye, Kürt seçmene ulaşmaya çalıştı. Hatta bunun için PKK'nın hapisteki lideri Öcalan'dan mektup istedi. Yetmedi, Öcalan'ın kardeşi Osman Öcalan TRT yayınına çıkarıldı. Hepsi Erdoğan'ın yıldızının parladığı şehir. İstanbul içinde. Ama yine olmadı. Parti ve Erdoğan sınırlarını çok zorlamıştı. İstanbul seçmeni bu ciddiyetsizliğe CHP'nin oylarını katlayarak cevap verdi. Parti ve devlet İstanbul'u kaybetti. Erdoğan'ın eski yol arkadaşı Abdullah Gül, kurucusu olduğu partinin savrulması için o dönemde şu mesajı vermişti. Yazık bir arpa boyu yol alamamışız. AK Parti 17 yıllık yolculuğunda demokrasi, özgürlükler diye yola çıkmış, önce insan demiş, vicdan, ahlak diye üstünlük taslamış, ekonomik başarılarla gücünü korumuş, kurulu düzenleri yıkmış, yenilerini kurmuştu. Ancak bu kadar maceradan sonra partinin ülkeyi getirdiği yer, devraldığındakiyle neredeyse aynıydı. Şimdi son mücadelesine hazırlanıyor, Cumhuriyet'in 100. yılındaki seçimlere. O seçimi kazanırsa iktidarını iyice sağlamlaştırmış olacak. Aslında başka çaresi de yok. Herhangi bir başarısızlık partinin çökmesiyle sonuçlanabilir. Çöken oyun inkazın altında da sadece biri kalır. Başarıların tüm payesini alan, ülkenin tarihine damgasını vuran Recep Tayyip Erdoğan. Türkiye'de bu tür belgesellere sponsor bulmak hiç kolay değil. İçeriğin kalitesinin artmasını ve yayınların sıklaşması için sizlerin desteğine ihtiyacım var.